Ufoydun amına koyayım Hıh yine ben ben aynı ben şey ben oldu ya O ne olmadan gelmiyor Bu kalp kaç defa siver Orada bana da var mı ya 7,10,7,9,7 Aaaa tutmaz Aaaa Ahtasın sen, elime elime top top Aa, ah, sen Ay, ya Kıraaa Sosis Sosisleee Hadi koçum yolla <Gülüyor> Ya sen inanılmaz kötü kalplisi sarılalım hmm. Özür dilerim çok hızlı geldi. <gülüyor> Elimi e, ne tut? ne de ne tut? Aa şuna şarkı. Şarkı. A, bari ya, tam bir orospu ya. Bak bak. İzliyorsunuz var bu su. Deliletiriyor ya. Affediyorsan ya bak ya kesme farkın. Kesme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, MERK hayyy ayyy ayic awe a'ah kazandım <gülüyor> <gülüyor> hel Al onu, al onu. Onu almadan gelmiyorsun buraya. Onu almadan gelmiyorsun. Bu kadar ya. Bu kadar, bu kadar. Helal. Helal be. Çıldıracağım yemin ediyorum şimdi. Bu kadar ya. bu be. İkide iki lan. Full. Helal lan Alp. Vallahi de şimdi. Helal. Kız. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Filal <gülüyor> amına araba dedik mi sana egzoz istiyorum ben kardeşim egzozcu değil misin amına koyayım ben kendime egzoz taktırmak istiyorum ya hizmet ver oğlum bana götüren aynen götüme egzoz taktıracağım parasını verdim amına koyayım tamam gel amına koyayım sana variks yapacağım beleş gel götüne <gülüyor> giderken alele batacaksın amına <gülüyor> ama abartı olsun anladın mı yürürken böyle bum bum çıksın yani Amma da var ya <gülüyor> <dinle. gülüyor> Mezarlıktan geçtin mi ölüler kalkıp selam verecek bana Hahahaha Hahahaha Tam yavşak bir fırlamaymışsın sen Emin ha Yemin ediyorum He öyleyim ben Piç piçim ben piç Cenni... Yat bir... Geç Yat oğlum Şu an üstüne oturdu lan literally üstüne oturdu ya Bak çıkamıyor Kesil, gel oğlum. Setmek yok. Aldım. Ben de aldım. Ah, <gülüyor> <gülüyor> yine aynı şey oldu ya. Bak vurur mu vurur ha? Ben de elendi. <gülüyor> <gülüyor> Abi hep bir saniye içinde alıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Küçük küçük küçük küçük küçük ananı siki bir tane atadı. Ora yaş. Ora dur. yavaş olur. Ananı siki. On plana koy. Ora yaş. <Ola gülüyor> yaş. <Ola gülüyor> yaş. <Ola. gülüyor> Boom! arkaya bak. doğru. Şebil arkaya şey doğru. Arkaya, <gülüyor> <gidiyom>. arkaya. arkaya gidip. kanka. so close. İyi olmadı görüntüsü var Geldim falan Bilal ile uğraşıyordu hala Geldiğimde cinnet geçiriyordu Artık bu bacağı da dalıcam diyor falan Oradan Dur dur dur Harun söyleyordu. gel buraya Harun gel buraya. arkanı dön. dön Arkanı dön Gelelim mi? Tamam kal orda hızlı, hızlı şey yapma Arkamı görmüyorum yap ben. Speedrun speedrun Hadi haklı ile speedrun yapıyoruz abi Bu oyunu davet atlıyosun galiba Bilal ben sana davet attım Bir daha atıyor. Bilal beye bir daha yolladır Oğlum ben mi giriyorum Bilal abi mi giriyor? Allah kahretsin o ya zaman Bu kalp kaç defa, defa sever Orda bana da var mı ya Söylesene ya. sevdiğim. Kaç, kaç beden mi ya Arabadan... Bu ne lan <gülüyor> Ufo iddian buna koyayım <gülüyor> Arkadaşlar ufo görüntüleri çok gizli <gülüyor> Kanka sonra bunlar bir yiyişi vermiş Sonra kanka arabanın vitesi boşa düşünce uçurumdan aşağı denizde boğulmuşlar kanka. Ve söylentiye göre hala yişme sesleri... <gülüyor> <gülüyor> Bu ormanda yankılanırmış kanka. Yani nasıl sesler Mustafa? Şöyle... Mucuksu mucuksu. <gülüyor> evet arkadaşlar hala o yişme sesleri bu ormana gece saatlerinde gelenlerin kulaklarında çınlıyor. Evet. Mırtlayan kaya misali. <gülüyor> mırtlayan kaya neydi lan? <gülüyor> kanka bir tane kaya varmış. Önünde en yakın arkadaşı arkadaşı para için öldürmüş. Adam da ölürken M -m -m diye ses çıkartmış. Kaya da aynı sesi çıkartıyormuş. Mırtlıyormuş. Nerede bu mırtlayan kaya? Ölürken... Bu mırtlayan kaya kanka burdur bucak susuz köyünde. Hadi o zaman yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Mırtlayan kaya da yani adamın sonu ölürken çıkarttığı mırt diye <gülüyor> ona tiklemeleri çok kötü bu arada yani. Yani yansımanın en kötü Yansıma ardayı alabilirdi. <gülüyor> Mırtlayan kaya. Yani ölüm sesi mırt mı gerçekten? Kanka mırt. öyle çıkmış bu mırt. Kanka hala o ormanda... Bir daha alalım. <gülüyor> Ve hala o ormanda mırt sesleri. <gülüyor> <gülüyor> ah! Ona deş atma, ona deş atma. Nasıl bir yapma? Heh, sen sen. <gülüyor> Atakan bir kişi kalmış! Aaaa! Atakan niye bir kişi... Yapmasana! <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. ya niye <gülüyor> yapıyorsun? Niye niye? söyledin? Adam heyecanlandı ama <gülüyor> <gülüyor> Hayatım boyunca clutch kazanamadım ben CSA'dan bunu Atakan alamadım. bir <gülüyor> kişi söyledin? kalmış dedi, yok oldu ama <gülüyor> <gülüyor> yani bu yani, eksik fight. Neler? Nasıl lose? abi <gülüyor> bizim <gülüyor> <gülüyor> nasıl öğle evet. 10'a kaçıyor arka. Ferit bütün ben bütün fedamdan sonra çıkmanız lazımdı bu. 13 bir kat. Evet, Ferit bir şey diyeceğim gel oynayalım. Yes, hasaki bak. yok hasaki yok at hasaki at, yok bile. ben de geliyorum. Hasaki yok bak hala yok. Ulti <gülüyor> öldü oldu? öldü oldu. Geldim Ferit vurdum ona snowball'dum. Çok iyi be. Oyun, ah, var ya indi golfleyeceğiz işte lose. bulan lan. Bu ne lüz. <gülüyor> Anis risk giyinip gidiyor. koş Sen de eksattın oldu. Yok, affetbin. ]um. Niye böyle konuşuyorsun ki? Ayıp oluyor bak. <gülüyor> Birazdan maksimumdan çözeceğim. Merhabalar, noruzun. nasılsınız? He, öyle mi? Hı hı. Maksimumdan mı? Bir dakika nasıl ya? Böyle maksimumdan. En fazlasından. Sevgili canım ne kadar olur ona. Kötü. <gülüyor> Mutlak diye biri var ve mürtöz. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan, <gülüyor> Sabahtan beri var bu mürt muhabbeti <gülüyor> ama. Arkadaşlar böyle bir şey Hayır, böyle bir sen, şey. Bu senin için mürtlek olsa ve Mırt yazması çok. <gülüyor> böyle bir şey var ama. Adam siktir sabah <gülüyor> sabah hiçbir şey mi? Var böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mürtlekaya hoş geldin. <gülüyor> mırt mırt mırt, mırt eder. Mırt mırt kar. <gülüyor> Bu kutu bana ne sikimseler? oldu? Park arasında buna satış diyoruz abi. Abi içinden geçtim. Deş deş deş deş. Deş. Deş. Deş, direkt deş, direkt deş. At deşini, at deşini. Gidiyor helal. bu top, bu top gidiyor. Bu top gidiyor, <gülüyor> siz de bunu durduramıyorsunuz. Bu top gidiyor, Hadi. bu ekip de finale Hadi. gidiyor. Anladın <gülüyor> mı? Anladın mı beni? Evet, <gülüyor> <da dönelim>. Helooo! <gülüyor> <Helal. gülüyor> topunu kattık, topunu! Hahahaha! Bir var ya pis burunlularla girdik böyle şey, burunlularla girdi toplarına. Saydır lan! Sekiz saniye! Bu sefer de son dakika bana ver. Bana ver. Aa, bana ver. Aldım. Aldım. <gülüyor> son dakika bu sefer ben aldım. Hayır. Bana da son anda gitti ya. Lan Sara. Chat? Chat! Ananı sikeyim. Ah mesarlık var. Ananı sikerim geri de. ya. Ah köpek var. Ayı ayı. Yemi domuz domuz. Domuz kanka lan? domuz var. Domuz domuz bak bak bak bak bak. Hani. Domuz kanka şu domuz var. Bak. Ne domuzu oğlum? Bak. Anamı siksinler Anamı domuz. Anamı siksinler domuz var bak. Yemin ediyorum domuz. Bak. Gitti. Bak gidiyor. Gitti, gitti domuz Dön, doğu. dön kanka. Dön, ne domuz? Bak gidiyor, bak kanka. bak bak bak gidiyor. Bak, domuz o. Oğlum dönsene. Ya salak salak konuşma şu az ileri git ya. Şuradan, şu yoldan aşağı. Oğlum mezarlık burası dön buradan ya. Ya Burada bir elhamuk burası bas. ne olacak mezarlıktan ya? Sağ mı döneyim, geri döneyim? Dön, geri, dön. geri çık. Uç. çek. Ne var? Çukur mu var orada? Ne diyeyim? Tamam mı diyeyim? Devam mı diyeyim?